tebliğimizi sunmak üzere değerli izleyicilerimiz, kıymetli katılımcılar, e, Halime Hilal Taşkın Hanıma söz vereceğim. E, o da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden din psikolojisi doktorantımız e, Halime Hanım bize lise öğrenciliği, akademik başarı ve sınav kaygısıyla manevi danışmanlık ve rehberlik ilişkisi ni konu alan bir tebliği sunacaklar. Buyurun Halime Hanım. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben Halime Hilal Taşkın. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felser ve Din Bilimleri, Din Psikolojisi Doktora öğrencisiyim. 8 yıldır Milli Eğitim Bakanlığında psikolojik danışman ve rehber Öğretmen olarak çalış çalışıyorum. Şu anda da işte akademik hayatımda devam etmeye çalışıyorum. Sunumum lise öğrencilerindeki akademik başarı ve sınav kaygısıyla manevi danışmanlık ve rehberlik ilişkisi. Kendisi benim... Ee, yüksek lisans tezimdir. Ben de birileri de sunmak istedim, paylaşmak istedim. Ee, Eğitim-öğretim programlarında e, yer alan kazanımların edinilmesine öğrenci başarısı diyoruz genel olarak. Ee, kazanım edinildiyse ve biz bunun dönütünü aldıysak sınav sonuçlarında öğrenci başarılıdır diyoruz. Ee, öğrenmeye ve öğretmeye konu olan davranış becerilerinin becerilerin tümünü esas alıyor burada okul başarısıyla. Tabii bu başarıyı etkilen birçok da faktör oluyor. Olumsuz faktörlerden konuşacak olursak, motivasyon eksikliği, öz farkındalık olmadan arzulanan beklentiler, kaygı, depresyon düzeyleri, zihinsel ve bedensel, ruhsal sağlık, algı düzeyleri, öz saygı, öz, güvenen, öz güven, algılanan sosyal destek ve çekingenlik e, akademik başarı olumsuz anlamda etkiliyor. Biz burada çalışmamızda manevi danışmanlık uyguladık. Normalde okullarda psikolojik danışma uyguluyoruz. Bu psikolojik danışma tamamen seküler oluyor. Dini hiçbir öge içermeden e, tamamen e, normal terapilerle ilerliyoruz. Manevi danışmanlıkta ise yaptığımız şey e, kişinin problemleriyle yaşadığı herhangi bir problem ya da sorunu neyse kendini toparlamasında manevi referansları kullanarak kişiyi desteklemeye çalışıyoruz. Psikolojik danışmadan farklı olarak tamamen manevi ögelerle ilerliyoruz. Bu manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri de bireylerin mutlu ve huzurlu olabilme fırsatını ortaya çıkarıyor. E, kişinin elde ettikleriyle istekleri, özlemler arasındaki uyuşmazlığa bağlı olarak kişi çeşitli sorunlar yaşayabiliyor. E, manevi danışmanlık rehber uygulamalarında da öğrenciye yaşadığı sıkıntılı durumlara manevi pencereden bir bakış sunuluyor. Bizim çalışmamızda e, sınav kaygısını azaltmada, yani sınav kaygısıyla da baş etmede akademik başarıyı arttırmada e, manevi danışmanlığın etkisini ölçmek amacıyla dokuz oturumundan oluşturduğumuz manevi danışmanlık uygulamasını uygulamak ve bunun sonuçlarını görmek. Araştırmamızın amacı az önce de bahsettim. E, tamamen sınav kaygısı ve akademik başarı üzerinde manevi danışma ve rehberliğin etkisini incelemeye çalışıyoruz. Hipotezlerimizde de e, MDR diye bahsedeceğim bundan sonra manevi danışmanlık ve rehberlik kısmı için. MDR uygulamasına katılan öğrencilerin sınav kaygı düzeylerinde azalma olacaktır. E, manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamasına katılmayan kontrol grubunun ön test ve son test kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşmayacaktır. Ve manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamasına katılan deney grubunun ikinci dönem okul not ortalamaları, birinci dönem okul not ortalamalarına göre anlamlı bir şekilde artacaktır. Halim Hanım, süreniz Buyurun. özür diliyorum. Onu söylemeyi atladım. 21.45'te bitirmenizi ümit ediyoruz. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Araştırmamızın önemi de yıllardır rehberlik ve psikolojik danışmanlar okullarımızda çalışmaya devam ediyorlar. Fakat Hiçbir şekilde manevi ögü kullanılmadan bu çalışmalar devam ediliyor. Ee, ülkemizde de buna gerek duyuluyor. Ee, ve biz de e, manevi danışmanlığı okullara yavaş yavaş entegre etmeye çalışıyoruz. Ee, merak ediyoruz sonuçlarını da. Ee, Türkiye'de de bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını fark ettik literatür taramalarında. Yalnızca bu konuya yakın bir çalışma var. 2013 yılında Mustafa Alıcı Kuş tarafından yapılmış. Lise öğrencilerindeki dindarlık ve akademik başarı ilişkisi Kahramanmaraş örneği isimli. Yüksek lisans tezi yine tam araştırmamızla e, örtüşmese de dindarlık ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi araştırması bakımından benzer bir çalışmadır diyebiliriz. E, bu çalışmamız bizim ir, manevi danışmanlık ve ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. E, aynı zamanda manevi danışmanlık ve rehberliğin farklı alanlarda da uygulanabileceğinin somut bir uygulamasını göstermesi ve ...alanında yapılan ilk çalışma olması bu çalışmanın önemini de arttırıyor. Tabii araştırmanın önemi konu hakkında yapılacak çalışmaların artmasıyla da daha iyi anlaşılacaktır. Öyle umuyoruz. Araştırmamızın varsayımları ve sınırlılıkları var. Her araştırmada olduğu gibi. Varsayımlarımız, çocuklara anketler uyguladık, öğrencilere çeşitli anketler. Ankete doğru içtenlikle cevap verdiğini varsayıyoruz öğrencilerimizin. Ve stajt sınav kaygısı ölçeği uyguladık. Bu ölçeğin öğrencilerin sınav gayrısını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir çalışma, bir araç olduğunu varsayıyoruz. Araştırmanın örnekleminin evreni temsil ettiğini varsayıyoruz ve öğretmenlerin verdiği ders notlarının öğrencilerin akademik başarılarını yansıttığını varsayıyoruz. Sınırlılıklar, sınırlılıklarımızda da örneklem grubuyla sınırlı bizim çalışmamız. Akademik başarı ölçülürken başarı puanı öğretmenlerin notlarıyla sınırlı ve bulgularımız veri toplanacak kişilerin soru formu ve ölçeklere verdikleri yanıtlarla sınırlı. Yöntem olarak deneysel bir model kullandık. Hem nicel hem nitel bir araştırma. Literatür taraması da yaptık ama aynı zamanda SPSS programı ile anket verilerini değerlendirerek sonuçlara da ulaşmaya çalıştık. Burada araştırmamızın tablosunu gösteriyorum kısaca. Önce iki grubumuz var, deney grubu ve kontrol grubu. Bu öğrencilerimize sınav kaygısı ölçeği uyguladık, Westside sınav kaygısı ölçeği. Ve birinci dönem notlarını okullarından istedik. Ee, birinci dönem not ortalamalarını. Daha sonra deney grubuna manevi danışmanlık ve rehberlik uyguladık, dokuz oturum olacak şekilde. Kontrol grubuna ise hiçbir müdahalede bulunmadık. Daha sonra son test olarak e, sınırla sınav kaygısı ölçeği uygulayıp, bu sefer de ikinci dönem puanlarını, not ortalamalarını almış olduk. İlk dönem ve ikinci dönemi kullandık. Ee, modelimiz bu şekilde olmuş oldu. Örneklemimiz de 2017-2018 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda devam etmekte olan 10. sınıf lise öğrencilerini kapsıyor. Bu öğrencilerimiz yalnızca imam Hatip Lisesi öğrencilerimi, yalnızca Meslek Lisesi öğrencilerimi hayır, tüm okullardan aynı sayıda öğrenci seçerek bu grubu oluşturduk. Veri toplama aracı olarak da e öğrencilerin birinci ve ikinci dönem notlarına ulaşabilmek adına e-okul sistemini kullandık Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Öğrencilerin notlarının kaydedildiği sistem olan e-okul sistemi. Aynı zamanda sınav kaygısıyla ilgili verilere ulaşabilmek için de Driscoll tarafından 2007 yılında geliştirilen, Türkçe'de Totan ve Yavuz tarafından 2009 yılında uyarlanan Westside sınav kaygısı ölçeğini kullandık. Burada manevi danışmanlık ve rehberlik oturumlarımın içeriklerinden kısaca bahsettim. Bu manevi danışmanlık ve rehberlik oturumlarımı oluştururken bilişsel davranışçı terapiden faydalandım. Bu, İlk oturumda klasik bir psikolojik danışma oturumunda olduğu gibi öğrencilerin birbirini tanıması, gruptan beklentiler, grup kurallarının paylaşılması, öğrenciler farklı okullardan gelen öğrenciler olduğu için tanışma etkinliklerinin yapılması gibi e, etkinliklerle oturumuzu tamamladık. İkinci oturumda ilimden bahsettik. Üçüncü oturumda e, Hazreti Muhammed'in ilme bakış açısından bahsetmeye çalıştık. Dördüncü oturumda ee, çalışmanın ve çalışkan olmanın öneminden bahsettik İslam dininde. Beşinci oturumda yine sabır ve gayretin öneminden bahsettik. Altıncı oturumda dua konusunu ele aldık. Öğrencilerin en eğlendikleri e, oturum bu diyebilirim. E, diğerlerinde de e, çok güzel katılım gösterler. Fakat altıncı oturumda özellikle dua konusu onların çok hoşuna gitti. Yedinci oturumda tevekkül konusunu işledik ve öğrencilerin çoğunun tevekkülü e, ne olduğunu bilmediğini fark ettik. Sekizinci oturumda saygıdan bahsettik. 9 oturumda da son oturumumuzda da Oturum gözden geçirildi ve vedalaşmayı oluşturduk. Bunlar klasik böyle vaaz verme şeklinde ya da sohbet şeklinde değildi. Tamamen bu bahsettiğim konular etkinliklerle e, oluşturuldu. Etkinlik yaptık öğrencilerle beraber. E, çeşitli oyunlar şeklinde de yaptığımız oldu. Bulgular kısmında çok fazla aslında tablomuz var. Ben en önemli iki tablomdan bahsetmek istiyorum. Öğrencilerin sınav kaygısı oluşturduk. E, ölçeği puanındaki değişime göre t-testi sonuçlarını vereceğim bağımsız gruplar t-test uyguladık burada ee, gördüğünüz gibi e, deney grubunun e, MDR eğitiminin etkinliğini ölçmek amacıyla ön test son test uyguladık ve e, sınav kaygısı ölçekleri karşılaştırıldığı zaman ilk test ve ön test ve son test arasında anlamlı bir farklılık görülüyor nokta 05 düzeyinde Kontrol grubunun ön test ve son testinde ise sınav kaygısı ölçeğinde anlamlı bir farklılık görülmüyor. Nokta 0.5 olduğu için anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Yani burada sınav kaygısı ölçeğinin sonuçlarına baktığımızda manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamasının e, sınav kaygısını da bir anlamlılık oluşturduğunu görebiliyoruz. Deney Yine ikinci bir ölçeğimiz bu da e, ölçek sonucumuz. Deney grubu bireysel değerlendirme sonuçları. Bu tablomuz birinci ve ikinci dönem notlarını gösteriyor. Öğrencilerin, katılımcıların cinsiyetleri ve notları. Burada da öğrencilerin ikinci dönem notlarının arttığını görüyoruz. Sonuçlar kısmına geldiğim zaman manevi danışmanlık ve rehberlik yaklaşımına göre geliştirdiğimiz dokuz oturumluk programımızın etkililiğini inceledik sınav kaygısı üzerinde ve akademik başarıdan. Westside sınav kaygısı ölçeği uyguladık öğrencilerimize. İki gruba da e, ön test olarak. Daha sonra e, bir gruba e, manevi danışmanlık ve rehberlik oturumlarını uyguladık. Bir, i̇ki kontrol grubuna hiçbir çalışma yapmadık. Daha sonra ikinci dönem notlarını ve yine sınav kaygısı ölçeğini uyguladık. Ve sonuçlarını karşılaştırdık. Hipotezlerimizi değerlendirecek olursak, e, manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamasına katılan deney grubu öğrencilerinin sınav kaygısı düzeylerinde azalma olduğunu tespit ettik.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 Araştırmamızda manevi danışmanlık ve rehberlik uygulaması ve akademik başarı arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Bu, bu ilişki de istatistik açıdan anlamlı bir ilişkidir. Manevi danışmanlık konusuna gelecek olursak, batılı ülkelerde manevi danışmanlık aslında sıklıkla kullanılıyor. Uzun yıllardır kullanılan bir e, danışma tekniği aslında. Türkiye açısından değerlendirildiğinde de Türkiye'de yeni yeni çalışmaların yapılmaya başladığını görüyoruz özellikle e, Profesör Doktor Mustafa Koç hocam bu alanda çalışmalar yapıyor e, bir dergi çıkarıyor e, bu alanda yoğun çalışmalarını yürütüyor e, bu çalışmalar giderek artacağını umuyoruz Türkiye'de de ve verim o verimli olacağını inanıyoruz e, kendi yaptığımız test sonucunda da özellikle yaratip okullarında bunların bu manevi danışmanın çok daha kolay uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz ve bu özel imamatiplerden başlayarak diğer tüm okullarda da uygulanmasının gerekliliğini savunuyoruz e, ruh sağlığı iyi başarılı bilinçli öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz e, bunları da manevi anlamda da desteklememiz gerekiyor e, manevi danışmanlık ve rehberlik sınav kaygısı ve akademik başarı yanında öğrencinin ruh sağlığını koruma ergenlik krizini azaltma sağlıklı kişilik geliştirme ahlaklı bir birey olarak çevreye uyumlu davranışlar geliştirmesine katkı sağlıyor bu nedenle manevi danışmanlık ve rehberliğin önemini ve genç nesillere etkisini ortaya çıkarmak için yapılacak çok sayıda araştırmaya gerek duyulduğunu belirterek e, oturumumu sonlandırıyorum. Çok teşekkür ediyoruz ee, Halime Elal Taşkın Hanım'a. Halime Hanım bir anekdotumu paylaşarak hızlı geçiş yapacağım. Bir de gecenin bu yorgunluğuna espri olsun. Yıllar evvel aracı, e, aracımı elektrikçiye, otel elektrikçiye götürmüştüm. Sabahleyin bıraktım. Akşam üzere aldığımda torpido gözünde bir avuç vida buldum. Bıraktığımda yoktu bunlar. Ustaya dedim ki, Hocam, e, ustacım nedir bunlar? Hocam dedi, ustanın iyisi malzeme artırandır dedi. Şimdi oturum başkanı için de e, tebliğcinin iyisi zamanında, süresinde hatta süresinden bir iki dakika önce bitirendir sunumunu. Bu sebeple teşekkür ediyorum e, Halime Hilal Hanım'a. Lise öğrencilerindeki akademik başarı ve sınav kaygısı ile MDR ilişkisini konu alan bir master çalışmasını özetledi bize. BDT temelli MDR oturumlarının uygulandığını söyledi. 9 oturumluk bir psikoeğitim paketi uygulaması yaptığını vurguladı. Deney ve kontrol grubunu içeren karma bir desen çalışarak, Sonuçta uygulanan bu psiko eğitim, düzenlenen, tasarlanan bu psiko eğitim e, e, programının paketinin katılımcıların, lise öğrencilerinin, lise ergenlerin akademik başarı düzeylerini yükselttiği sınav kaygı e, düzeylerini de düşürdüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Şimdi e, süremizi açtık. Bu espri de kurtarmayacak. E, çok da fazla uzatmadan. E, ben nasıl, bütün Mustafa hocam bu var. sadece şey e, nasılsa son oturum Abdullah Demir de e, bize müsaade eder zaten biraz, biraz e, müzakere e, edilebilir yani e, Kemal Bey hocam tek kesellim bu bilinç altında e, enerjimi yükselten tek kesellim bu yoksa zincirleme kazaya sebebiyet vereceğiz Aynı. o yüzden Mustafa e, e, hocam söz verme Mustafa hocam buyurun buyurun Abdullah Bey hocam şimdi şöyle biz okul, okul akademi olarak bu sempozyumu yaparken de amacımız e, hızlıca bir şeyler ortaya koymak değildi. Hem son yapan öğrenci genç araştırmacıların e, tecrübe kazanmaları hem tecrübeli hocalarımızı dinlemekti. Dolayısıyla e, çok sıkmamaya çalıştık. Normalde 15-20 er dakika yapılır Türkiye'de sempozyumlar. Biz 20 dakika yaptık ki e, sonuçlar elde edilsin diye. Müzakere de bunun bir kapsamı o yüzden mümkünse e, Önerçek sabah namazına kadar müzakere yapalım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte üç moderatör olmak da böyle bir şey. Yani, e, evet. hocam. yani Mustafa hocamla ben katılmak isteyen hocalarımızla bir değerlendirme yapacağız. Evet. O değerlendirmeyi sabah, namazından sonra da yaparız. O zaman o zaman az önceki esprime noktalı virgülle tamamlamış olayım uzatarak üst moderatörün e, en iyisi de oturum başkanını rahatlatandır. Evet. Müsaaden olursa bir e, Fatma Nur hocama bir de Halim hocama sorum var. E, buyurun. Balant rahat olsun diye sondan başlamış olayım. Halim hocamdan şunu merak ediyorum. E, benim kızım da şu an üniversite sınavına dershaneye gidiyor falan hazır beni yaşıyor. Sizi uyguladığınız e, dokuz oturumlu seansa baktım, faydalı yani yaklaşıkte fayda görülür, şu Bu uygulanmaya yaygınlaştırılmak istense e, Türkiye'de e, yaygın olarak bunu uygulayabilmek için MDER dediğimiz manevi danışma rehber sayısı yeterli mi? Yani şu an ben siz e, evime yakın olsanız diyeceğim ki. Kızım size göndereyim yani Ben bir tanışmanlık yapın ama sizin gibi veya Mustafa Hocam gibi bu işi yapabilecek insan sayısı kaç? Şundan dolayı söylüyorum ben de çalıştım cezaevlerinde yetiştirme yurtlarında benzin istasyonlarına kadar son dönemde din hizmetleri görevler atandı ama mesele şu Yani sizin bakış açınıza göre psikoloji eğitimi almış bunu verebilecek insan sayısı kaç tane yoksa ders medere olur girerler sınıfa cehennem ateşi vardır. Yani medere sayısı yeterli mi? Size sorun bu. Fatma hocama da şunu merak ediyorum şehitlik olgusunu aktarırken aktif şehitlik pasif şehitlik diye aktardınız günümüzde bunların içine giremeyecek belki girebilecek bir durum var o da intihar saldırıları bu da şehitlik kapsamında özellikle radikal gruplarca kullanılıyor bunun kökünü araştırma imkanı oldu mu? Bunun arkeolojik alpapilerine arke baktığınız anda yani hangi din, kültür veya örgütler etkilendi bizim İslam dünyasında bu şekilde ortaya çıktı. Teşekkür ediyorum. Duyuldu değil mi? Evet. E, Tebriklerimiz duydular soruları. Tamam. Halime Hanım'dan başlayalım. Birinci soruya e, cevaben. Abdullah Hocam sorunuz için Teşekkür ederim. Türkiye'de manevi danışmanlık alanı yeni olduğu için ve yeni yeni üniversitelere öğrenci kabulüne başladığı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açısından değerlendirirsek manevi danışmanların sayısı çok az. Geçenlerde okullarımıza kitapçıklar gönderildi rehberlik servislerine. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa hazırlanmış üniversiteyle. Manevi danışmanlık okullarda manevi danışmanlık şeklinde küçük bir kitapçık. Orada basit bir şekilde anlatıyor nasıl yapılacağını ama Mesela benim yapı hazırladığım 9 oturumu bir rehber öğretmene versek ve uygulamasını istesek mutlaka zorluk yaşayacaktır. Çünkü dini konular, hassas konular, öğrencilerin çok enteresan sorular sorabileceği konular. Yüksek lisanslı doktora da aslında bunun uygulamalarını görerek ya da bu konular üzerinde yapılmış çalışmaları okuyarak çocukların bu sorularına ve bu konuların işlenmesine bir altyapı oluşturuyoruz kendimizi de geliştiriyoruz bu anlamda şu an Türkiye'de kesinlikle yeterli değil manevi danışmanlık yani il çapında sorsanız birdir ikidir okullarda deseniz yoktur. Zaten şu da bir gerçek Türkiye'de şu an manevi danışmanlık alanı da rehberli psikolojik danışmanlık alanıyla bazı noktalarda çatışıyor henüz birbirlerini kabul edebilmiş değiller. Ee, bu kabul edilmesi sağlandığı zaman manevi danışmanlık alanının daha yaygınlaşacağını düşünüyorum. Aslında düşman alanlar değiller, kardeş alanlar ama biraz e, uyuşmazlıklar var. O da zamanla aşılacaktır diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de şu an manevi danışman sayımız yeterli değil. Peki. Cevap olmuştur umarım Abdullah Bey hocam. Peki. Hocam, evet mümkünse intihar saldırıları Şimdi hocam intihar saldırıları, ben bunu beşeri ideolojiler başlığında ele alacağım için henüz çok detaylı çalışmadım. Ancak şu ana kadar yaptığım çalışmalarda Yahudi geleneğinde, en azından kutsal metinlerinde ilk intihar eyleme vakası olarak anlatılan bir örnek var. Solomon isminde bir Yahudi, işte o dönemin yönetimiyle olan veya yöneticileriyle olan Gerilim neticesinde Yahudilere bir baskı uygulanıyor. Böyle bir süreç var ve onlara bir zarar vermek için özellikle şehrin yöneticilerinin ileri gelenlerinin bulunduğu bir mekanda bir eğlence gibi bir şey düzenleniyor. Orada girip işte orasının sütunlarını yıkarak yıkmaya çalışarak. Hem kendini öldürüyor ama aynı zamanda pek çok kıymetli yöneticiyi öldürerek büyük bir zarar vermiş oluyor. Bu intihar eylemlerinin ilk örneği olarak net, nitelendiriliyor. Benzer şekilde Hristiyan geleneğinde de bu tür örnekler var. Ancak tabii ki bunlar bugünkü intihar eylemi şeklinde değil teknik olarak. Fakat kendini öldürmek yani karşı tarafa zarar verecek şekilde kendini öldürmek fedakarlık olarak, e, şehitlik olarak değerlendiriliyor. Ancak bunlar hep İslam e, şey e, din alimleri arasında tartışma konusu olmuş. Çünkü bazı dönemlerde bu tarz eylemler çok fazla artıyor. Bunlar arttığında da din alimleri e, bir takım sınırlamalar, yasaklamalar e, getiriyor. Ve bir süre bunlar kabul edilip uygulansa da bu sınırlamalar e, toplumların kritik zamanlarında yeniden bu sınırların aşıldığı, bu tarz eylemlerin gerçekleştirildiği görülüyor. Yahudi ve Hristiyan geleneğinden bahsediyorum. İslam geleneğine gelince, İslam hukukçularının şehitliğin sınırları, bir eylemin şehit olabilmesinin sınırları hakkında detaylıca durdukları, detaylı bilgiler verdikleri, sınırlar belirledikleri görülmektedir. Bununla ilgili bir örnek olarak, İstanbul'un İstanbul'a bir sefer düzenlendiğinde, Eyüp El-Tarihi'nin katıldığı seferde, bu olay bazı yerlerde Eyyub el-Ensari'ye atfediliyor, bazı yerlerde başka bir sahabiye atfediliyor. Ee, öleceğini bildiği halde kendini e, Bizans askerlerinin üzerine e, atmak istiyor. E, oradaki diğer sahabiler, e, malınıza, canınıza zarar vermeyin şeklindeki bir ayetten israf etmeyin ya da öyle bir ayet ondan hareketle bu eyleminin yanlış olduğunu vurguluyor. O da hayır, işte Allah yolunda canımı feda ediyorum diyerek karşılıklı bir tartışma ortamı oluşuyor. Hatta İstanbul hukuku literatüründe de bu tartışmanın devam ettiği görülmektedir. Yani kesin bir sonuca ulaşılmıyor. Ancak dediğim gibi toplumlar özellikle kritik, siyasi, politik durumlarda kritik bir durumda bulunduklarında bu sınırların aşıldığı görülüyor bunu söyleyebiliriz hocam bu son hakkındaki tespit güzeldi eğer bu vesikalarla tarihi olarak tarihsel olarak da ortaya konabilirse, bu dönmüş, dönüştüğüne yaptılar bulmuş gibi görünüyor evet. bahsettiğimiz örnekte şöyle bir sıkıntı var yani günümüzde bağlantı kurma açısından savaş alanında ne kadar fazla düşman askeri öldürürsen o kadar tedarikarlık burada hiç bir tartışma yok. Ancak şu anki durumda intihar saldırısı düzenleyenler, masumların öleceğini de biliyorlar. Araç diyor. Belki orada iki üç tane nömet asker ölüyor ama sivillerin de ölüyor. Sivillerin öleceğini bile bile böyle bir saldırı yapmanın dini temeli tartışılmalı. Bu konuda evet. Uğurdağ Üniversitesi'nde Alekaya Hocanın danışmanlığında Fatih Selgeçli tarafından İslam Hukukunda intihar saldırıları tarzında bir intihar lisans yapılmıştı. Tamsiyedebilirim yani. Tamam hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Şimdi hızlıca sorularımıza geçelim. Değerli izleyicilerimiz vakitte de ilerliyor. Kıymetli tebliğcilerimize sorularımız var. Mustafa Hocam evet. ben Bekir'e, Bekir kardeşimize bir soru sormuştum. İsterseniz sözel olarak da bunu yönelti. Müsaade var mı? İsabet olur. Buyurun Kemal Bey Hocam. Öncelikle bir şey söyleyeyim. Yani bu tebliğleri görünce moralim düzeliyor. Yani moralim yerine geliyor. Eskiden tebliğlerde, şimdi Abdullah Bey'e ben teşekkür ederim. Bizim şeyi gönderdiğimizde ilk özeti gönderdiğimizde revizyon istedi bizde. Bu çok güzel bir şey. Yani dedi ki yani hocam tamam bu güzel bir tebliğ gibi görünüyor fakat bunun bulgularını, yöntemini falan da oraya eklerseniz iyi olur. Bu çok güzel bir şey. Eskiden böyle şeyler olmazdı. Evet. yani Gönderilsini bir tebliğ gider. Ne yöntemi var, ne amacı var, ne sonuçları var. Ben her üç sunucuya da teşekkür ederim. Abdullah Bey'e de özellikle teşekkür ederim. İşi ciddiye aldıkları için. Bu bir... Kemal Bey hocam ben aranıza gireceğim. Araya bu konuşmanızı böleceğim müsaade ederseniz. Oku Okut Derneği olarak sloganımız şu. Bu işlerde ben de yönetim kurulundayım. Eyvallah. Daha iyisi olana kadar en iyisi bu. Evet. Neyse eyvallah. Ben <gülüyor> size teşekkür etmedim ama Abdullah <gülüyor> Allah teşekkür alınca sen de almış oldun. Ben bunu. de aldım kenardan. Eyvallah. <gülüyor> Şimdi... Bekir Bey'e ben bir soru sordum aslında.